Merhaba sevgili webtekno takipçileri Merhaba arkadaşlar Bu videomuzda artık son dönemde baya bir ayyuka çıkmış olan şu instagram gizli profillerini gösteren siteden 210 liralık en yüksek paketi satın alacağız ve bakacağız başımıza neler gelecek Şimdi abi öncelikle işin bir etik kısmına değinmek lazım. Bak profili görme internet çıktığından beri herhalde insanların çok evet. heves ettiği bir şey. Nedense adam orayı görmesin diye gizlemiş zaten profilini. Ama... Merak ya bir kere arkadaşlar etik olarak uygun değil. Yani amacı belli ve pek çok insan biliyor. O yüzden ekranı karartmayacağız arkadaşlar ya cayır cayır görebileceksiniz. Tabii zaten... ki bu bir reklam değil. Şimdi şöyle bir iddialara bir bakalım isterseniz. Quick Access diyor ya yani hızlı erişim bu işte bildiğiniz başınıza gelebilecek en büyük felaketlerden bir tanesi. Öncelikle bunu bir belirtelim. Neden öyle Lütfen. sadece instagram hesabınıza giriş yapmanız yeterli yani sen bu uygulamayı instagram hesabının şifresiyle birlikte al abi diyorsun al paket, paketi evet, evet. bütün kontrolde karşı tarafa bir şekilde bırakmış oluyor. kullanması kolaymış Aynen. şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var neden bunun uygulamasını indirmedik? çünkü yukarıda bir uygulama görünüyor çünkü uygulama dediği şey sadece bir arayüz yani siz orada mesela gizli profilleri göster dediğinizde uygulama otomatikman Chrome açıyor ya da tarayıcın neyse onu açıyor sen yine buradaki web sitesine göndermiyor ya. şimdi reklamları kaldırma dolar. Onu geç. Sınırsız hikaye görebiliyorsun diyor. <gülüyor> 3 dolar. Sınırsız gizli profil görme. 4 dolar. 4 aylık mı hocam bunlar? Permonth. Evet, aylık. Yani per Aynen. 1 aylık 4 dolar veriyorsun. Kim dediği şey şu. <gülüyor> siz normalde birinin profiline girip baktığınızda görünüyor ya, orada hani. Onda da varsa tabii de bu uygulama oradan sizi gizliyor. Onu da görmüyor artık. Gizlinin de gizlisi ince kaplumbağa gibi. <gülüyor> evet. Bana bunu... kim baktı? Yani sizin profilinize kim girip baktıysa onu görebiliyorsun. Ayda 15 dolar bunun için verilir mi? Düşündürdü. Bir de arkadaşlar 30 dolar veriyorsunuz. Hepsi bir arada paket. Evet. Bunların hepsini tutuyor. Sınırsız bir şekilde yine sizlere veriyor. Biz hangisini alacağız? Şimdi abi biz tabii ki de all in one yazanı alacağız. Zaten bunların hepsini tek tek alsan daha busun fiyat çıkıyor her neyse. Hocam en paalısı. Ney? Ney? Ne? bu yıllık. Yıllık yüz dolar verme. bir ay yeter zaten. Bir sene kere... kapmalık yeter. Bu arada yukarıdaki paketlerin aynısı ama yıllık fiyatları bunlar. Evet. Hı -hı. Yarım, yarım saatli yok mu bize yarım saat? Yarım saat lazım. Yarım abi. saat masayı üç açalım hocam. Şurada önemli bir ayrıntıyı belirtmemiz lazım. Tabii ki de buraya verdiğimiz profil pay. Onları biz halledelim geri gelelim. Hallettik. Kredi kartında tabii ki de sanal kart verdik arkadaşlar. 80 dolara da bay bay dedik o sırada. Bir ayrıntıdan daha bahsetmem lazım. Aylık abonelik kısmında abone olduktan sonra bir mail geleceği söylendi. Bu mail gelmediği gibi aylık aboneliği nereden iptal edeceğimizi de bulamadık. Yani Aynen. Allah'tan ona da sanal kart verdik. Sonra kartı imha ettik. Bir daha zaten nanay çekerler. Biz burada APK indirmeyeceğiz. Google Play olayına girmeyeceğiz. Aynı zaten şeyi neden söylüyorum. Web yani versiyona gireceğiz arkadaşlar. Şimdi de Lütfü, kullanıcı adı ve şifremiz giriyor arkadaşlar. Buraları da siz blurlu görüyorsunuz. Gelsiniz. Geldi iki gözümün çiçeği. Şimdi burada en çalışmayacak şey bana kim baktı. Ben sana söyleyeyim bak şu ikonu gördüğünüz zaman şu altlara ondan bir kork O Siz yazınca ilk çıkan ikon. Bana kim baktı diye bir girelim. Hiç kimse bakmamış diyor ama biz Aa. videodan önce evet hem Lütfi hem de Umut hem de işte diğer buradaki arkadaşlar bol bol bizim bu fake hesaba girip girip çıktılar ama kim baktı Hatta da. Hatta ben şimdi şurada bir daha sizin gözünüzde bakayım. Gir, de, Tıpladım baktı. hesabı arkadaşlar şöyle. Bardak fotoğrafı Fotoğraf var. var şöyle zoom in zoom at ya. Baktık yani değil mi? Bakmak bak, oluyor. Bu çalışmıyor. Çalışmıyor gibi gözüküyor. Video sonuna doğru bir daha bakarız ama bir saat evet. geçti hala göstermedi arkadaşlar. Şimdi biz burada gizli hesaplara bakın diyoruz. Şimdi ara kısmı geliyor. Evet. Tabii ki de bu tarz durumlarda hepinizin bildiği gibi Umut'un... <gülüyor> Umut'la kirli <gülüyor> işler. Normalde Umut'un profili gizli. En üste geldi bir de. Bakın burada kilit işareti var. Evet. Şimdi biz giriyoruz Umut'un profiline. Bir şey daha söyleyeceğim. Para vermeden önce site bu halinden çok daha yavaştı. Para verdikten sonra bir tıkızlandı. Ve de para vermezseniz günlük bir tane bir ne? hatta hatalık limiti var. Hadi yaz diyor ya onu. Ha. ha bağlantıda, bağlantıda hata almıştı. Hani Yine kazıklandık. Parayı aldınız. Aha. Error. Error. Aha geldi Umut. Aha. Bir fotoğrafa bakmış olduk. Çok yavaş açıyor bu arada arkadaşlar. Yani i̇nternet hızında herhangi bir problem yok. Şu an ofiste zaten bu bilgisayar kabloyla bir de bağlı evet. Bir şey daha söyleyeceğim para vermeden önce Bu fotoğraflar böyle bir kare içinde geliyor Yanında manında hiçbir şey yazmıyor Para verirseniz böyle bir şekilli Aç beni aç Hayır. Yani Bayağı Hayır. alabiliyorsunuz arkadaşlar sıkıntı evet. yok Bir de storiesine bak bakayım Çünkü bizim aldığımız all in one paketin içinde Storylere bakma günlük limitsiz hesap bakma Hesabını gizleme altından girip üstünden çıkma Takipçilerini görebiliyor muyuz? Ama... Şey Adamın ezel hayatını bitirdik ya. Buralar bülürlü arkadaşlar çünkü bir tek Umut'un fotoğrafı bülürsüz olacak çünkü o yüzüğü de suratı sizin de görmenizi istiyorum. Bir de seni deneyelim. Şimdi Lütfin'in profili geldi. Lütfin'in profili şu an kilitli. Telefondan da var Ben olsam inanmam. Gizli. Şimdi arkadaşlar programın çalışma mantığı şu. Şimdi bizi herkes takip ediyor ya. Herkes dediğim belirli sayıda bir sürü insan tanımadığınız insanlar falan filan takip ediyor. Onlardan herhangi bir tanesi sizin gizli profiliniz olsa dahi sizi takip etme isteği gönderdiyse ve siz o isteği kabul ettiyseniz profiliniz o kişide bu program yüklü olduğu için anaa oha Lütfi'ye bak sen tam üstüne denk geldin tertemiz profil hocam, hocam 12239 takipçinin içerisinden Lütfi'nin profilinde kimse bu programı kullanmadığı için o hesaba bakamıyorsunuz arkadaşlar Ye, şimdi ben deneyeceğim diyorum. gaza geldim <gülüyor> oğlum hocam. harbiden tebrik et bence takip tebrik edeyim. ediyorum arkadaşlar teşekkür ediyorum ben. benim takipçiler ben onları Böyle tanıyorsan bu programın yükleniştir. Üstüne yeni yazılım bile yazmışlardır. Ulan yani. ayrı takip ama web teknoloji takip ediyor adamlar zaten. Şöyle gözüküyordur diye tahmin ediyorum. Bu programın engellenmesi çok zor. Torrent gibi düşün yani. Virüs. Virüs gibi düşün Seni kim aradı muhabbeti vardı. Gizli hesaptı bu arada. Tam hesaptı. olarak o muhabbet. Seni kim aradı mı? Yani milletin rap yerini topladılar oradan ondan sonra... Vaya ister misiniz? İki günde bir klimacı arar. Aha! Çak. Tertemiziz. Beni takip eden arkadaşlar da hiçbir koşulda bu programı... Oğlum yalnız şu an fark ettim ki şeyim sanki program çalışmıyor gibi biz birkaç tane daha profil deneyelim bence. Maalesef denemek zorundayız. Bu da bizim arkadaşlar reklamcımızın instagramı. Kendisi private account kullanıyor. <gülüyor> ya İngilizcem kötü ama işte ortamlarda şekil olsun diye. Aha! Levent Bey geldi. Bulanık olarak görüyorsunuz. Yani özel hayata saygıdan ötürü öncelikle arkadaşlar. Levent Bey'in yakışıklılığını sizlerle paylaşacağız. Bir kişiyi daha deneyelim mi? Deneyelim mavi tam ikna olalım. Çıktı Çık kendisi. Yine bakalım. kapalı account. Aha. Aha. Hiç beklemiyordum ha. Birlikte fotoğrafınızı aç. Bu son fotoğrafını ben de çekilmiş. Aha error 504. Şu an bizim şifreyi dağıttığı için biraz Aynen. yoğun. Ne diyor sizin içinde şu mahallere geziyorum şu an <gülüyor> Aynen. Ha geldi. Hocam, o zamanlar teknolojisi store var tabii. Caat diye açıyor. Valla gösterdi arkadaşlar. Yani evet. gizli profil olayı harbiden de çalışıyor be. Bana kim bak diye tekrar bakalım. bakalım. Üzerinden baya bir süre geçti. Hiç kimse bakmış. Bu kısım çalışmıyor. Bu, bu veriyi çeker Evet. Ötekinde milletin profilinden o fotoğrafları topluyor kendi sunucusunu atıyor muhtemelen. Ama burada TL konuştu. Biz şu hepsi birindeyi aldık. Aynen şu 209 liralık olanı aldık arkadaşlar ama iptal etme ile alakalı bir şey göremedim. Hani illaki yapacaksanız. Bu arada mail de gelmedi çalışın söylediği evet, gibi. Bu yüzden sanal kart dışında bir şeye dikkat edin arkadaşlar. Söyleyelim yani başta. Instagram profillerinizi bu tarz sitelere vermeyin. Verirsenize ağlamayın kardeşim bir gün. Ya da bizim gibi fake hesap bir. <gülüyor> O zaman da kredi kartını ben lazım. Ya 200. bu mu değnek ya? Ama en nihayetinde günün sonunda kazıklanmadıkla. Çalıştı yani sistem. Hani bu ne kadar etik, etik değil vs. orasının tartışması ayrı mesela ama sistem çalıştı sonuçta. Abi. Çalıştı ama kesinlikle tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda gizli Instagram profillerinin gösterdiğini iddia eden programı test ettik ve çalıştığını da gördük hep beraber. Başka bir webteknol videosunda görüşmek üzere diyelim. Bir de şurada bir beğen butonu var. Ona da basabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bakmamızı istediğiniz profil varsa yoruma yazın. Sizin yerinize bakalım. Evet tek of Nasıl arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz şaka şaka. Ekranda durmakta olan bağlantı tıklayarak bambaşka vektörler gösterebilirsiniz. Ekran Ekranda zaten bu ekran değil değil mi? Ben bittim bugün Hadi görüşürüz. Hayır.